Beni öldürmek için çok uğraştın. Yaşamın şimdi benim elimde. Türkiye'de binlerce sanatmaca var. Bana biraz daha bilgi vermelisiniz. Şimdi bu racon sana mı kesildi... <gülüyor> ...Necib'e mi kesildi? Sen karar vereceğiz Zara. Ondan birini bulmasını istedim. Kimim? Abimin katilini. Zehra Balaban diye birini arıyorum. Nerede lan? Teşkilat 11 Aralık Pazar günü TRT 1'de.